Kova Burcu'nun anlaştığı ve anlaşamadığı Burçlar Kova ve Koç Koç Burcu cana yakın bir Burç'tur. Kova Burcu'nun dikkatini hemen çeker. Koç Burcu maceracıdır. Ortak konuları çoktur. İkisinin de sosyal yaşamları hareketli olacak ve birlikte zamanın farkında olmayacaklardır. Koç Burcu Kovaya göre daha kıskançtır. Özgürlüğüne düşkün Kova Burcu bu durumdan huzursuz olsa da diğer yandan tutuculukla bu kızgınlığını sabitler ve beraberliğini yürütür. Kova ve Boğa Kova burcu yeniliklere ve değişikliklere meraklıdır. Bu Boğa burcuna ters gelebilir. Bilgi küpü olan Boğa burcunun Kova burcuna anlatacağı çok şey vardır. Kova burcunun hayatında her zaman aradığı güveni Boğa ona güçlü bir şekilde hatırlatır. Kova burcunun yaşama mizahi bakan yanları Boğa burcuna biraz ters gelebilir. Kova ve İkizler. Baştan sona macera dolu bir beraberlik yaşanır. İkizler cin gibidir ve en az kendi kadar farklı biriyle karşılaşması başlı başına olay yaratır. Bu beraberlikte geçmişte yaşadıklarını unuturlar ve sadece beraberliklerini yaşarlar. Zaman ilerledikçe bazı tartışmalar olabilir. Kova Burcu'nun duyguları derindir ve soyutluktan nefret eder. İkizler Burcu'nun değişen ruh halleri ona pek yabancı değildir. Yapacakları bir şey var o da biraz sabırlı olup beklemektir. Zaman onlardan yana olacak ve her şey istedikleri gibi yaşanacaktır. Kova ve Yengeç Yengeç içine kapalı ve duygusaldır. Ancak kova burcunun her dediğini yapmaz. Birisi özgürlük derken diğeri kısıtlanmay hayır demez. Yengeç burcu ile bazı tarafları birilerini şaşırsa da onlar hayatlarından memnundur. Bu beraberlik uzun ömürlü olmayabilir ancak yaşandığı sürece her ikisi de mutlu olur. Kova ve aslan İkisi de birbirlerine zıt burçlardır. Yönetmeyi seven aslan burcu kova burcunun çekiciliğine sürüklendiği anda onu elde etmenin yollarını aramaya başlar. Böylesine gizemli ve özgürlükçü bir burçta ilk kez karşılaşıyor olabilir. Ancak Kova burcu çok inatçıdır. Aslan burcuna yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın Kova burcunun gözüne girmenin çok zor olduğunu anlar. Kova burcu umursamaz halleriyle onu büyülemeyi sürdürürken aralarında çekişmeli bir aşk yaşanır. Beraberliklerinin devam etmesi karşılıklı tavizlerine bağlıdır. Kova ve Başak. Kova mutlu ve yeniliklere düşkündür. Başak Burcu titizdir. Kova Burcu kendi kuralları içinde yaşar. Başak Burcu'nu görür görmez etkilenir. Birlikte çok eğlenirler. Hareketli olan Kova Burcu'nun bu beraberlikten bıkması nedeniyle birliktelikleri sona erebilir. Kova ve Terazi Kova Burcu'nun kendine özgü halleri Terazi Burcu'nun ilgisini çeker ve ideal bir ikili oluştururlar. Çekici ve cana yakın Terazi Burcu'nun çekiciliği dillere destandır. Sevdiği zaman tam anlamayı sever ve oldukça özverili terazi burcu, kova burcuna en iyi ayak uyduracak kişidir. Bu beraberliğin en güzel taraflarından biri ikisinin de özgürlüklerinin düşkün olmalarıdır. Uzun vadede beraberlikleri mükemmel bir şekilde devam eder. Kova ve Akrep. Birbirlerine zıt uçlardır. Ne kadar iyi niyetli davransalar da sürekli birbirlerine zıt düşerler. Üstün zekaları ve anlama güçleri onları birbirlerine daima iter. Birbirlerinden enteresan bir şekilde korkarlar ve davranışları saygı çerçevesine devam eder. Maddi konularda biraz da akrep burcunun daha baskın olması yüzünden karşılıklı ortak özellikler beraberliklerini güçlendirir. Zaman içerisinde aralarındaki zıtlıkları yenebilirlerse yaşam boyu bir beraberlik paylaşabilirler. Kova ve yer. Bu iki burcun beraberlikleri her yönüyle eğlenceli bir evlilik gibi görünür. Ama göründüğü kadar basit değildir. Özgürlüklerine daima düşkün, değişimleri isteyen bu iki burçta kafacı uyuştukları çok fazla konu vardır. Hiçbir şeye aldırmadan yeni şeyler keşfetmeye devam ederler. Nefes nefese bir beraberlik yaşanırken hayatlarıyla oyun oynanlar Maddi konularda değer vermeyen yay burcu, kova burcunun bazen ortaya çıkan maddi yönlerini gördükçe biraz kendini geriye çeker. Fakat güçlü ile bu beraberliği sürdürmeye devam ederler. Kova ve oğlak Oğlak Burcu yaşama ciddi bakar. Kova Burcu dünyayı iyi bir yer yapmayı hedefler. Ortak noktaları azdır. Oğlak Burcu ciddiyet isterken Kova Burcu onu anlayamaz. Oğlak Burcu gelecek vaadi olmayan bir beraberlik saygılar. Kova ve Kova. Bu beraberlikle her şey yaşanabilir. Ancak her şeyden çabuk sıkılır. Ani davranışlarla birbirlerine düşebilirler. Ama canlarını sıkmazlar. Sürtüşmeler hep yaşanır. Bu beraberlik rüzgarda yanan mum gibi olur. Zaman içinde olgunlaşarak uzun süre beraberlik yaşanabilir. Kova ve balık. Bu beraberlik çok fazla iyi sayılmasa da kötü de sayılmaz. Balık burcu yaratıcıdır. Kova burcuna bu inç gelebilir. Balık burcu aradığı her şeyi kova burcunda bulduğu halde kendini bir türlü ona sevdirmeyi başaramaz. Kuşkucu kova burcunu elde etmek kolay olmadığı için sürekli karmaşıklıklar yaşayan bu beraberlik uzun dönemde kendini yok etmeye mecbur olur sayın arkadaşlar. Başak burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar. Başak ve koç. Başak Burcu, Koç Burcu ile önceleri iyi anlaşır. Ancak Koç Burcu çok maceracıdır. Başak Burcu istese de onun kadar hareketli olamaz. Başak Burcu'nun eleştirici karakteri Koç Burcu karşısında oldukça basit kalacaktır. Başak Burcu çok daha kırıcı eleştiren biridir. Başak Burcu uzaklaştığı andan itibaren tekrar dönmesi zordur. Bu beraberlik bittiği yere kadar gider ve bir gün kesinlikle sona erer. Başak ve Boğa Bu iki Burcu da maddeye önem verir. Ancak Boğa Burcu ihtiraslı ve Hassas duyguların burcudur. Kolay kolay tatmin olmaz ve her şeyin en mükemmelini ister. Başak burcu eleştiriyi sever ve kesin, keskin dillidir. Boğa borcunu yaralaması kolay değildir. Başak burcu karşısındakini değiştirmeyi düşünmez ve ona güvenirse bir yaşam boyu birlikte olacak iyi bir partner kazanmış olur. Başak ve İkizler Bu iki burcun elektrikleri aynıdır. Her iki burç akıllı ve zekidir. İkizler karşısındaki kişiyi kendine bağlamayı iyi bilir. Mizahi zekasıyla Başak Burcu'nu avucunun içine alır. Bu beraberliğin devamı için şartlar uygun olabilir. Başak Burcu kendisinden zeki bir insana kolay kolay tahammül edemez. Bu beraberlik bir gün biter. En iyisi yol dakiken dost kalmayı becerebilmektir. Başak ve Yengeç Başak Burcu ve Yengeç Burcu ile iyi bir frekans yakalayabilir. Aralarında her zaman farklılıklar olabilir. Başak Burcu aklı ve mantığıyla hareket ederken Yengeç Burcu daima duygularının esiri olacaktır. Başak Burcu'nun madde olan zayıflığını Yengeç Burcu çok iyi anlar ve birikim yapmasına yardım eder. Başak Burcu'nun detaycılığı onun hoşuna gider ve birlikte güzel bir birliktelik yaşayabilirler. Başak Burcu, Yengeç Burcu'nun kıskançlığını kaşımadığı sürece, sürece her şey süper gidebilir. Başak ve Aslan Bu iki burç birçok ortak özelliğe sahiptir. İkisi de maddeye önem verir. Dostlarıyla beraber olmaktan hoşlanır ve sohbet etmeyi çok severler. Onlar için ince detaylar çok önemlidir ve birlikte plan yapmayı isterler. Bu iki burç kaliteli bir yaşam ister. Bu evlilik zaman geçtikçe daha da güzelleşebilir. Başak ve Terazi. Böyle bir beraberliği herkes ister. Terazi burcu da en az Başak burcu kadar maddiyatı sever. Terazi biriktirmekten çok iyi yaşamak ve para harcamak için sahip olmayı ister. Bir Terazi burcu biriktirmekten çok yaşamak için, daha iyi yaşamak için ve para harcamak için Paraya sahip olmayı ister arkadaşlar. Terazi Burcu karşı tarafını eleştirmesini hiç sevmez. Başak Burcu bir hata yaparsa ona kırılacak, kızacak, küsecek ve hemen ondan uzaklaşacaktır. Bu beraberliği korumanızda fayda var. Başak ve Akrep Başak Burcu'nun akılcı, zeki, mantıklı, dostluk ve arkadaşlığı seven yapısı Akrep Burcu'nun kuşkucu, akıllı ve içgüdüleri ile çok güzel örtüşür. İkisi de birbiriyle hayat bulur. Akrep Burcu sevdiğini benimser ve daima ona sahip çıkar. Başak Burcu alışkanlıklarına önem verir. Akrep Burcu'nun sevgisi onda bağımlılık yaratır ve aralarında dayanılmaz bir birliktelik başlar. Beraberlikleri bir ömür boyunca güçlü bir şekilde devam edebilir. Başak ve Yay Yay Burcu duygularından çok, aklı ve mantığıyla hareket eder. ihtiraslı ve idealist bir karakteri vardır. Kimsenin etkisinde kalmaz ve kendi başına yaşamaktan hoşlanır. Başlangıçta karşı tarafın zeki ve akıcı tavırları ona değişik gelir. Daha sonra parlayan ışıklar sönecek ve birlikteliğe daha çok habet göstermek istemeyecek düşüncelerini anlatacaktır. Yay burcuyla anlaşmak kolay olmaz ve beraberlikte ısrar ederse sizi yüzmesi de kaçınılmaz hale gelebilir. Başak ve Oğlak. Oğlak burcu akla, zekaya ve bilgiye önem verir. Yüksek idealleri olan bu karakter Başak burcunda dikkatini çeker. Modernmiş gibi görünür ama tutucudur, tutucudur ve alışkanlıklarından ödün vermez. Başak Burcu onun bu özelliklerini görür ve bu birliktelik için daha çok olumlu şeyler düşünmeye başlar. Romantik olmaktan çok akılcılığa dayanan bu beraberlik ömür boyu sürebilir. Başak ve Kova Kova Burcu hareketli, heyecanlı, mutlu, hareketli ve itirazlıdır. Başak Burcu'nun ilgisini hemen üzerine çeker. Kova Burcu aynı zamanda havayidir. Başak Burcu dengeli ve akıllı, zeki bir kişiliktir. Başak Burcu kendini sevdirmeyi bilir ve onun için vazgeçilmez hale gelirse bu beraberlik ömür boyu sürer. Başak ve Balık Balık Burcu duygulu, hassas, alıngan, romantik bir karaktere sahiptir. Başak Burcu için zor bir karakterdir. Balık Burcu hayata sadece duygularıyla bakar. Başak Burcu'nun akılcı yaklaşımlarını anlamaz. Balık Burcu öğrenmeye meraklı yapısıyla farklı bir şeyler yaşayabilirler. Her ikisi de zaman içerisinde birlikte paylaşmayı öğrenir. Fakat bu birliktelikte elektrik eksik kalacaktır. Ve zaman ilerledikçe de azalan bir şeyler yaşanabilir değerli arkadaşlar. Boğa Burcu'nun